Evet kuluga. De. Bu kuluga. doğru gidiyor <Sessizlik> Allah sağlar da buruya girebilir. Güzel. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Taktik Force'tan Taktik Force'tan HK 416 ile oynayacağım full set. Efsane bir silah arkadaşlar Gerçekten en sevdiğim silahlardan biri oldu Diyebilirim Şurada biri varmış Güzel güzel hs attık Abi bir... niye böyle şey oluyor ki Kasıyor biraz arkadaşlar Adam fazla ondan mı acaba Şöyle bir gideyim Güzel Güzel Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar Liman haritasındayız her Liman haritasındayız takım maçı modundayız Yine liman videosu gelecek büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok Ah Biraz daha yok kaçma buraya İlla çıkacaksın Çıkmazsan bomba yiyeceksin Bomba yedik o Aynen Oo, burada biri var. Yukarıda. Şuraya biri gelebilir aslında. Hafif bir 45 FPS'e iniyor lan, Anlamadım. Güzel. Şurada birinin daha mı gördüm ben? Yok. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Desteklemek isterseniz de. Abi ben şurada bir ayar yapayım bu ne? Hala var ya. Neyse. Video biraz bozuk olabilir arkadaşlar. Bu video biraz <gülüyor> ve her şeyi kasıyor sanki. Şurada da bir adam var. Skor ne? Yeniyoruz. O oh. son var ya son mermide şey çıktı, kafasını gösterdi. Güzel. La la la la la. Neyse öldüğüm yoldu 9 mermi vardı zaten. 150 skor alan kazanıyor da. Şöyle yapsam, şöyle bir atsam ne olur ki? O. Oh. Güzel. Birazcık. Firi gibi oldu ama yapacağım şey takım maçı bu. Abi sürüyor ya. Büyük ihtimal öleceğim bayağı abi vurdum ama umarım izlenebilir düzeyde olur video ya. Ekilleri güzel alıyoruz da oyun kasıyor arkadaşlar. Göstermemem lazımdı. Orada bir adam daha var. Güzel. Ooo. Güzel kafa attın. Aa! Neyse şöyle yapayım mı Nereye geliyorum? Ulan kasmasa neler yapacağım mı? Göstermem ke lazım kendime bir de güzel Allah şurası kaç mermin bitecek şu yanında biri var bizim adammış lan lan lan arkadan lan abi bloklamasam var ya ölmeyeceğim ya. sağ Güzel Güzel Ah HS attım da 71 vurmuş, anlamadım. Ortaya doğru gidiyor adam. Her türlü bende de. Bomba sallasam ölür de buraya girebilir. Güzel Ah be <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel Oğlum ben adama sinir oldum. Ya amana koyun. Yere mi indin ya sen? Neyse bitti maç kazandık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Büyük ihtimal maç titremiş olarak gözüküyordu sizlere. Kötü gözükür yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Ken zey bakın Hoşçakalın. Mu gördüm bak o da beni gördü.